Bugün 25 Kasım 2022 Cuma, Venüs günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen Ay yeni ay fazında. Güne hevesli ve cesur enerjilerle başlayabiliriz. Sabah saatlerinde Ay, İkizler burcunda gerileyen Mars'a karşı açıda olacak. Aşırı heyecan ve huzursuzluk hissedebiliriz. Enerji ve coşkumuzu arttıracak bazı haberler alabiliriz. İletişim trafiği artabilir. Ancak spekülatif haberler, dedikodular, belirsizlik de yaratabilir. Rasyonel olmakta zorlanabiliriz. Olayları kişisel inançlarımız doğrultusunda değerlendirip fanatikçe savunabiliriz. Sabah saatlerinde ilişkilerde tartışmalara ve iletişim sorunlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Yay burcundaki ay öğle saatlerinde balık burcundaki Neptünle dik açı yapacak. Günlük işlerde aşırı iyimser ve idealist davranabiliriz. Hayallerin arasında kaybolmamak için planladığımız işleri disiplinli bir şekilde ele almalıyız. Kronik ve alerji kökenli sağlık sorunları da öğle saatlerinde yükselebilir. Gece saatlerinde ay, balık burcundaki jüpiterle dik açı yapacak. Bu saatlerde özgüvenimiz ve iyimserliğimiz güçlenebilir. Kişisel zevkler ve konfor ihtiyacımız da artarken maddi harcamalar, yeme, içme, cinsellik gibi konularda aşırılıklara eğilimli olabiliriz. Dürtüsel ve kontrolsüz tavırları kontrol etmeliyiz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.